New York'ta Metropolitan Müzesi'ndeyiz. Oldukça kalabalık bir öğleden sonrası. Antik Yunan Galerisi'ne girdiğinizde karşınıza gelen heybetli bir vazonun önünde duruyoruz. Bu vazo İsa'dan önce 8. yüzyıla tarihleniyor ve geometrik vazo olarak isimlendirilmiş. Geometrik olarak adlandırılmasının sebebine gelince bu vazoların üzerindeki geometrik desen çok bariz. Üst kısımda ağız bölgesinde yer alan deseni görebilirsiniz. Sonra kıvrımlı desen. Ve sonra her bir bölüm çerçeve içine alınmış. Böylelikle adeta olimpiyat halkalarına benzeyen bu yuvarlaklar vazonun tüm çevresini sarmış. Vazonun tüm dış yüzeyinde bu değişik şekilleri ve kalıpları gözlemleyebiliyoruz. Pek çok geometrik desen var. Burada hayvan şeklinde büyük desenler var. Ancak bunlar da geometrik şekiller ve kalıplara indirgenmiş. Bu ilginç bir durum, zira bildiğim kadarıyla erken döneme ait vazolarda sadece geometrik desenlerle yapılmış süslemeler görürüz. Ancak bunda figürler de var. Bu vazonun yapıldığı tarihten bir yüzyıl kadar ileriye gitseydik, süslemelerde insan figürünün de kullanılmaya başladığını gözlemleyecektik. Sizce bu vazo için kullanılıyordu? Bu çok büyük bir vazo, dolayısıyla bunu şarap saklamak veya içine zeytin koymak için kullanmış olamazlar, değil mi? Ne kadar büyük bir bakalım. Kabaca 110 santim gibi. İşin aslını isterseniz bu vazolar mezarların üstüne konuyormuş. Bu tip vazoların dibinde delikler oluyor. İçine bir tür içki dökülüyor ve içki yavaşça vazonun altındaki toprağa geçiyor. Ölmüş olana sunulan saygının ifadesi gibi düşünebilirsiniz. Üzerinde oldukça fazla çatlak görüyorsunuz değil mi? Bu vazo terrakotta, yani pişmiş topraktan yapılmış. Dolayısıyla da bir cam bardağın kırılması gibi tuzbuz olmuyor. Büyük parçalar halinde dağılıyor. Yani bunların çoğu bir araya getirilmiş parçalardan mı oluşturuldu diye soracak olursanız, cevap evet. Geometrik desenlere geri dönelim. Tabanda görüyoruz. Yukarı doğru incelemeye devam edelim. Burada bazı figürler var. bunun geometrik sanat için bir yenilik olduğunu az önce belirtmiştim. Burada gördüğümüz şekiller vazonun kullanım amacıyla da örtüşüyor. Burada bir cenaze töreni görüyoruz. Ölmüş olan kişi buradaki tabutta. Her iki tarafta yas tutanları görüyoruz. Antik Yunan'da adet olduğu üzere çok üzüntülü olduklarını göstermek için saçlarını başlarını yoluyorlar. Bu resimdeki bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ölmüş olan kişi tabutta yatay olarak yatıyor. Ancak diğer insan figürlerinden bir farkı yok. İnsan figürlerinin hepsi birbirinin aynı. Bu ilginç bir nokta. Ölü olan yatıyor. Diğerlerinin canlı olduğunu bize gösteren tek şey de yüzlerindeki ifadeler. Eğer Mısır kültürüne ilişkin bir cenaze törenini izliyor olsaydık, ölen kişiye ilişkin pek çok betimleme ve sembolizmanın da kullanıldığını görecektik. Burada ise sadece ölen kişinin naaşı resmedilmiş. Belki ailesi de bu kenarda duranların içinde resmedilmiştir. Antik Yunan döneminde ölümden çok yaşamla ilgilendiklerini, bu dünyadaki yaşama değer verdiklerini söylemek mümkün. En azından bu vazodaki desenlerden çıkan sonuç bu yönde. Resmin odak noktasında yas tutan kişileri görüyoruz. Mısır kültüründe olsaydı resmin odak noktası ölen kişinin kim olduğu veya hayatında neler yapmış olduğu olurdu. Daha önce vücut şekillerinin oldukça basit olduğunu belirtmiştim. Ancak buna rağmen vazoda anlatılanları oldukça kolay anlayabildiğimizi söyleyebiliriz, değil mi? Alt kısma baktığımızda töreni görebiliyoruz. Arabayı çeken üç at var. Tek vücut olarak çizilmişler. Sanatçı buradaki figürleri üst üste getirerek bir derinlik duygusu vermeye çalışmış. Bu tarz perspektif içeren Greco-Roman stilinden oldukça farklı. Daha sonraki dönemlerde olsaydı çok daha farklı görüntüler vermesini sağlayacak, farklı teknikler kullanıldığını da görecektik. Bu çok düz. Müzeye girdiğimizde bu tarz eserlerin önünde durmadan geçip gideriz çoğu kez. Zira burada durmalarının amacının sanki girişin burada olduğunu vurgulamak olduğunu düşünürüz. Girişlerde duran aslan heykellerine yaptığımız gibi. Aslında bu eser bundan fazlasını hak ediyor. Sıradan bir eser değil. Çok özel bir fonksiyonu var. Ancak çok zengin olan antik Yunanlar, değer verdikleri ölülerin mezarlarının yerini belirlemek için bunlardan alabiliyorlarmış. Vazo olarak söz ediyorum ancak orijinal ismini merak ederseniz krater, Türkçesi olmayan bir kelime. Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında genelde şarap veya zeytin için kullanılan büyük iki kulbu olan vazoya benzeyen bu kaplara krater deniyormuş. Müzelerde farklı kullanım amaçları için yapılmış pek çok krater görebilirsiniz. Ancak bu örnek boyutları ve kullanım amacı itibariyle kesinlikle diğerlerinden ayrılıyor.